Evet arkadaşlar sevmeyen erkek nasıl anlaşılır? Önce buna bakalım. Videonun devamında seven erkek nasıl anlaşılır? Bunu dinleyeceksiniz. Önce sevmeyen erkek nasıl anlaşılır? Mutlu olmayan veya sevmeyen erkek sizden çok başkalarıyla vakit geçirmeye başlar. Gün içindeki aramaları ve mesajları büyük oranda biter. Sizin arama ve mesajlarınıza mümkün olduğu kadar kısa yanıtlar vererek konuşmalarınızı kısa sürede ve hemen sonlandırmaya çalışır. O gün içinde sizi hiç aramaz ya da sizi aradığınızda telefonunu bile açmaz. Önemli gün ve davetlere, buluşmalara, tek başına gitmeyi tercih eder, haber bile vermez. Sizin mümkün olduğu kadar arkadaş ve iş ortamından uzak tutmaya çalışır ve bunu zamanla artırır. Ailenizle eskisi kadar çok görüşmek istemez ya da ailesiyle sizi görüştürmez. Buluşmak isteseniz her zaman uyduracak bir nedeni olur. Örneğin ya arkadaşları ile toplanıp sohbet edeceğini söyleyebilir... Ya da başka bir iş olduğunu söyleyebilir. Hafta sonları beraber şey, bir şey yapmak istediğinizde hasta ya da yorgun olduğunu söyler ve sizin bu isteğinizi kabul etmez. Durduk yere hiç olmadık şeylerden tartışma çıkarmaya başlar, sürekli bir sinirlilik durumu hakim olur. Sizin her istediğiniz onun gözüne bakmaya başlar. Neredeyse nefes almanızdan, duruşunuzdan bile rahatsız olduğunu hissetmeye başlarsınız. Siz yokmuşsunuz gibi davranmaya başlar. Artık tek kişilik ve yalnız yaşamaya başladığı hayatında, özellikle gelecek ile ilgili planlarında size hiç yer ayırmaz, sizi düşünmez bile. Ve sonunda duyacağınız sözler şunlardır. Beraberliğimize biraz ara verelim. Bu bazen eşlerinden ayrılmayı beceremeyen erkeklerin başvurduğu bir seçenek olur. Bunu köprüden önce son çıkış olarak görün. Böyle bir durumda erkeğinizin gösteremediği cesareti siz gösterin ve onunla konuşun. Burada önemli olan iki tarafın birbirine doğru, dürüst, açık davranmasıdır. Bu görüşme sonunda ilişki için en doğru karar verilecektir. Son olarak bu en son söylediğimiz şeylere dikkat edin. Bu sözleri duyarsanız kendiniz ondan önce davranmaya bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, seven erkek nasıl anlaşılır? Aşık olan erkek nasıl anlaşılır? Bu videomuzda bunu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Seven erkek nasıl anlaşılır? Karşısındaki bayana ilgi duyduysa onun gönlünü çalmak için sürekli aldığı başarılardan söz eder. Aldığı diplomaları, kazandığı başarıları ve üstün durumlarından bahseder. Genellikle cümleye ben diye başlar. Aslında bu da karşıdaki bayanın hoşuna hiç gitmez arkadaşlar. Normalde günlük hayatta konuştuğu ses tonunu kullanmaz, değişik ses tonu kullanırlar. Kibar, canlı, enerjik, diri bir ses tonu ile konuşurlar. Bazen o kadar abartırlar ki güzel bir şarkıcı gibi sesiyle etkilemeye çalışırlar kadınına. Bu şekilde kadınların gözüne girmeye çalışırlar. Karşısına beğendiği bir insan çıktığında hemen kendine güzel bir görünmeyle karşısındaki kişinin gözüne ve kalbine, gönlüne girmek ister. Kıyafetten başka saç şekline gerekli düzenlemeleri yapar. Bu şekilde değişimler görürseniz size net ve doğru fikirler verir. Arkadaşlarınızla, ailenizle ya da yanınızdaki biriyle samimi dostluklar kurmaya çalışır. Bu durumu yanlış anlamayın. Çünkü çevrenizdeki insanların da gözüne girmek ister ve çok iyi bir insanmış denilmek ister. Bunun yanında da her zaman sizin tarafınızda olmak için elinden geleni yapar. Çeşitli yerlerde tesadüfmüş gibi karşılaşıyorsanız bunun adı denk gelme değildir. Tam tersine sizin nerede olacağınızı tahmin edecek ya da öğrenecek, ona göre sizi görmek için ortamlar oluşturmaya çalışacaktır. Sizi bu şekilde görmek istemesi de size aşık olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Sizi her ortamda fark eder ve sizi sürekli izler. Sizi sahiplenmeye başladığının da bir işaretidir bu. Size birisi yaklaştığında koruma tavrı ile davranır ya da onları sizin çevrenizden uzaklaştırmak için elinden geleni yapar bunu ister. Hakkınızda bilgi edinebilecekleri noktaları yoklayarak sizin hakkınızda her şeyi öğrenmek... Ona göre yol çizmek ister. Sizinle ilgili en ufak şeyleri önemser. Burada amaç kalbinize girmek, içinde sizin beğendiğiniz, sevdiğiniz şeyleri araştırır. Bunlara göre hareket ederek beğeninizi kazanmak için her şeyi yaparlar. İletişim organları bize onun duyguları hakkında bilgi verecek önemli yapılarıdır. Bu organlardan iki gözler, ikincisi de ellerdir. Elleri genellikle çok terler ve ellerini gizleme içinde olurlar. Eğer ellerini saklayamazlarsa ellerinde bir şeylerle uğraşarak streslerini atmaya çalışırlar. Eğer bir erkeğin sizi aşık olduğunu düşünüyor fakat ondan saygı göremiyorsanız sizi belki istiyor olabilir ama sizi sevdiği kesinlikle doğru değildir. Hayatındaki tadını gerçekten seven, pardon hayatındaki kadını gerçekten seven bir erkek için ilişkideki iki taraf da aynıdır. Hayatlarındaki insanlara emirlerindeki askerler gibi davranmazlar partnerlerinin kendileri gibi kıymetli, değerli olduğunu her zaman iyi bilirler. Gerçekten seven bir adam, hayatındaki insana kesinlikle yalan söylemez. Olduğundan farklı bir kimliğe girip karşısındaki insana hayal kırıklığına uğratmaz. Çünkü doğruluğun ve yalan söylememenin bir ilişkideki en önemli değer olduğunu bilirler ve hayatındaki kadını da asla kaybetmek istemezler. Sizi gerçekten seviyorsa, kadını için önemli olan günler bir yana sizinle ilgili şeyleri asla unutmaz. Kahveyi nasıl ve nerede içtiğiniz, çaya kaç şeker attığınız ya da atmadığınız, hangi çiçeği sevdiğiniz ya da sevmediğiniz gibi. Bunların hepsi onun için elmas değerinde çok değerli bir bilgiler olur. Aşk insanı güzelleştirir, daha iyi bir insan haline getirir. Eğer sizi seviyorsa içi çok, daha iyi bir insan olma isteğiyle dolup dolup taşar. Sizi gerçekten seviyorsa önüne çıkan güçlükler sadece daha güzel günlerin habercisi olur. Asla asla pes etmez ve sizi asla bırakmaz. Yaşanan kötü şeyler için asla sizi suçlamaz. Bir erkek severse gözlerini kadının gözlerinden ayırmaz. Derin, uzun, inatçı bakışlarla kadına duygularının farkında mısın mesajı gönderir. Erkeğin sizinle bakışma süresi başka insanlarla bakışma süresinden daha uzun oluyorsa size karşı başka duygular besliyor demektir arkadaşlar. Bir erkek aşık olduğunda daha önce yapılmış sporlar, alınan madalyalar, kazanılan ödüller, alınan diplomalar veya sertifikalar, çalınan müzik aletleri gibi aklınıza gelebilecek her türlü övünç kaynağı olan olay erkek tarafına öne çıkarılmaya çalışılır. Yeteneklerini, başarılarını ve geçmiş yaşadıklarını gösterme konusunda erkekler kadınlar gibi mütevazi değildir. Sürekli bunları anlatabilir. Kadınların karşısındaki erkeği kur yaparken kendilerini daha çok güzellik üzerinden ifade etmelerine karşın erkekler ise kendilerini başarı kelimesiyle yansıtmaya gayret eder. Bir erkek aşık olduğu sevdiği kişinin yanındayken farklı bir ses tonuyla konuşur. Günlük zamanda kelimelerin söyleniş tarzına ve sesinin yüksekliğine dikkat etmeyen erkek istediği kadının yanında iken bir televizyon spikeri gibi güzel güzel iş yapmaya konuşmaya başlar. Bazı adamlar ise hoşlandıkları kadının yanında daha yüksek, gür ve daha canlı çekici bir ses tonuyla konuşur. Bu tavırlar ile sevdiği kişi tarafından fark edilmek, etkilenmek isterler. Erkekler beğendikleri kadına dokunmak için içlerinde acayip bir arzu duyar. Bu isteklerini tatmin etmek için kadının koluna ya da dirseğine dokunmaya çalışır. Bazen erkeklerin bu isteği kendisini o kadar kuvvetli bir biçimde dışarı vurur ki kadının hiç ummadığı bir anda öpüşme girişiminde bile bulunabilir.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 Çok pahalı aksesuarlar almak, yeni saç modelleri edinmek gibi hatta arabasını değiştirme bu yollardan da biridir. Erkek son zamanlarda yakın arkadaşlarınıza samimi görüşmeler yapıyorsa veya ailenizdeki fertlerle daha sıcak konuşmalar yapıyorsa aslında size ulaşmak istediği için bunları yapıyor demektir. Seven erkekler ayrıca kadının düşmanlarına da deyim yerindeyse düşman kesilir. Yani erkek her zaman sevdiği kadının tarafında olur. Erkekler duygularını ne kadar saklarsa saklasın, ellerinin verdiği mesajı saklayamaz. Hoşlanan erkeklerin avuçları genellikle kapalı olur. Ellerinin avuçlarında bir şey saklıyormuş gibi durur. Bu nedenle de çoğu zaman avuç uçları sürekli terler ve terler. Aşı, aşık erkekler devamlı ellerini meşgul edecek bir eşya arayışında olurlar. Anahtarlık gibi, cep telefonu veya bir kalem gibi başka bir şey erkeğin ellerinde döner durur. Çünkü erkek ellerinde hakim olmak için farkında olmadan Onların elinde meşgul olacak bir şey olması gerektiğine inanır, böyle davranırlar. Bunu da hiç fark etmezler. Hoşlanan erkek hoşlandığı kadını tanımak için hemen araştırma yapmaya başlar. Kadın hakkında ilginç, değişik ulaştıkça merakları daha çok artar ve araştırmasını daha da derinleştirir. Erkekler her zaman hoşlandıkları kadın hakkında tahmin edilenden daha fazla bilgi ulaşmak isterler. Ancak bazen bazı erkekler akıllarında tasarladığı kadın modeline ulaşmak istedikleri için aldıkları bilgilerin bazılarını kendilerince yanlış ya da doğru olarak kabul ederler. Yani seven erkek araştırarak ulaştığı bilgilere kendi duygularının penceresinden kendine göre bir anlam yükler. Erkekler hoşlandıkları kadınla ilgili koruma tavrına sahip olurlar. Bu duygu kendinden bağımsız olarak gelişir. Yani erkek istese de bu duygusunu saklamaz ya da saklayamaz. Konser, parti, düğün, toplantı gibi kalabalık bir ortamda başınızı kaldırın ve etrafınıza bakın. Eğer erkekle göz göze gelebiliyorsanız bilin ki sizden hoşlanıyor demektir. Bu kalabalık ortamda başınıza gelebilecek iyi olmayan bir olaydan dolayı sizi korumaya çalışıyor demektir. Eğer sizden hoşlandığından şüphe ettiğiniz bir adamla son zamanlarda daha sık karşılaşıyorsanız anlayın ki bu karşılaşmalar tesadüfi değildir. Takriben erkek sizinle daha fazla bir arada olabilmek için belli araştırmalar yapıp karşınıza çıkmaktadır. Aşık erkekler kadının zaman geçirdiği ortamları takip eder ve izlerler. Kadının bulunduğu her yerde olmaya gayret ederler. Eğer kadının bulunduğu bu ortama katılma şansı yoksa en azından neler olup bittiğinin birilerinden öğrenmeye çalışırlar. Aşık olan erkeğin ses tonu değişir. Normalden daha kalın bir ses tonuyla konuşabileceği gibi daha kısık bir tonda tercih edebilir.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 Hatta bazıları işlerini bile değiştirebilir. Seven erkek kadının hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü kimi alışkanlıklardan kurtulmak ister. Bunun için çalışır. Eğer bir çırpıda bunlardan kurtulmak mümkün değilse erkek çok profesyonel bir biçimde bu kusurları gizlemeye başlar. Kumarbaz da alkolik sevgililerin bu kötü alışkanlıklarını flörtün ilk günlerini çok ustaca saklayabildikleri çok iyi bilinen bir gerçektir arkadaşlar.